Zaten sezonun ilk, yani kamptan beri tek hedefimiz zaten, bunu siz de biliyorsunuz, şampiyonluktu. Ee, çok çalıştık, çok çabaladık. Her maç üzerine koyarak ilerlemeye çalıştık. Bazı zor, kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Bugün de yani beraberlik bize şampiyonluğu getiriyordu. Berabere kaldık. İş, yani Kazanarak şampiyon ol, olsaydık daha iyi olurdu aslında ama sonuçta süper ligdeyiz artık. Yani artık Ankara gücü taraftarı bu günü doyasıya kutlasın. Zaten biz onlar için şampiyonluk hedefliyorduk ve bunu başardık. Çok mutluyuz.